Selam oğlak arkadaşlarım ben Şengül nasılsınız iyi misiniz efendim sevgili oğlakçıklarım benim güzel oğlaklarım Şengül'ün sihirli falları kanalına hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım sizleri çay falı aşk hayatınız kanalıma da bekliyorum bilmeyen arkadaşlarım için aboneliklerinizi bekliyorum izlemenizi bekliyorum buraya da bekliyorum benim olduğum her yere bekliyorum sevgili oğlakçıklarımı efendim şimdi sizler için Eylül ayında benim oğlak arkadaşlarımın hayatında neler olacak? Evlilerde, ekslerde, küslerde barış var mı? İş hayatınız, ne bileyim sağlık durumunuz, enerjiniz, hayatınıza dair neler oluyor, neler bitiyor? Şöyle kahveme bakacağım. Ardından birkaç tarot, melek kartı derken çıkış yapıp gideceğim sizlerin karşısından sevgili oğlak arkadaşlarım. Lafı daha fazla uzatmadan bulduğum taktik sonucu. Hiç öyle akı diye uğraşmıyorum canlar. Ay çok güzel. Ay çok güzel de yalnız sizde de nazar var canlar. Geçmişten gelen bir nazar bu. Lütfen. Nazar sadece bünyemize zarar vermiyor. Birçok burcumuzda çıktı. Ya bu ay ne nazar ayımış Allah aşkına sevgili arkadaşlarım. Kendimizi okuyalım. Çünkü nazar sadece bünyemize zarar değil. Ne yapıyor başımızı ağrıtmakla kalmıyor üstümüze ağırlık çökertmekle kalmıyor elimiz ayağımıza dolaşıyor üstümüzde uğursuzluk dolaşıyor örneğin ayağını takıyorsun düşüyorsun elimizden bardağı düşürüyoruz ayağımız bir yerlere takılıyor işlerimiz ters gidiyor sevgili arkadaşlar çünkü neden nazar var kem göz var üstümüzde bir an önce nazara atalım benim becerikli başarılı sevimli insanlarım güzel kalpli insanlarım sevgili oğlakçıklarım lütfen lütfen atıyoruz nazar atıyoruz kendimize kendimiz okuyacağız yapacak bir şey yok kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz şimdi bakalım çok yollar çıkmış sizlere 1-2 saymak durumundayım canlar 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 aman Allah'ım 11-12 12 burcunun hepsi içinde yani şu yolların kepazeline bakar mısınız? Şöyle bir alalım bakın bunlar benim sevgili oğlak burcu arkadaşlarımın hayat yolları bakın. Şöyle bakın nereden nereye tam 12 tane ferahlamış olanlar yolu görün tertemiz ferahlamışlar. Yavaş yavaş feraha gidenler daha tam olarak feraha erememiş fakat mücadelesini veren arkadaşlarımız beyazdan siyaha doğru gidiyoruz. Maddi manevi hayatımızdaki sıkıntılar... Bizleri ne bileyim böyle sıkıntıya sokan, üstümüze nazar veren, iyi olmamızı istemeyen, köstek olmaya çalışan hayatımızın her alanında mutlaka bu tiplerin vermiş olduğu engeller sonucu aydınlanmamış hayat yolumuz. Bakın yolumuza çıkan kasıtlar sevgili oğlakçıklarım 1, 2, 3, 4, hmm, 4 5, 5 diyelim yani %50'iniz canlarım sizin. Güzel aydınlığa ermiş bakın yollar tertemiz aydınlığa ermiş bir çok güzel bir şey çıkmış burada size de gösterebilirim canlar aşk hayatınız çok güzel olacak sizin bilmiyorum hayalini görebiliyor musunuz bakın tertemiz yolun ucundaki kalbi görün sevgili oğlakçıklarım aşk hayatınızda evli misiniz çok daha güzel zaten evlileri güzel gördüm hemen direkt olarak gözüme takıldı alt kısımda olsun yan kısımda olsun çiftler karşılıklı aman Allah'ım banklarda masalarda güzel yani ben size şöyle söyleyeyim 5 çiftin biri kötü çıkmış yanlış anlamayın bakın genel açılım olduğu için ben diyemem ki %100 bütün oğlaklar ay süperler ama %90'ınız güzel çıkmış ne kadar güzel 5 evli çiftin biri mutsuz ağlar vaziyette çıkmış diğer 4'ü aman Allah'ım süper işte onlar bunlar bakın aynı şekliyle eksler de içinde dahil eksler de içinde dahil barışlarınız da çok çıkmış sizin çünkü karşınızdaki partnerler sizin için acı çekiyor sizin etkiniz altındalar temiz temiz de haberler alacaksınız çok küçük balıklarınız çıkmış canlar keşke onları size yakın mesafeden gösterebilseydim sizin benim burada aldığım enerji şu sevgili oğlakçıklarım tamam aşk hayatımız çok kötü çıkmamış yanlış anlamayın da Burada bu fincanda sizin özellikle maddi alanda çok şansımız var. Eylül ayı içerisinde. Böyle bir şey yok. Balık kepazeliği var içinde ya. Ha diyeceksin öyle milyonluk, milyarlık anlamında değil. Yanlış anlamayın. Küçük çaplı da olsa çok balıklar gelecek. Balık, balık para, tılsım gibi balıklar parayı gösterir bize aşk değil. Çok küçük çaplı da olsa... Büyük çaplı da olsa çok paralar geçecek elinize. Eylül ayı içerisinde maddi alanda genel olarak söylüyorum. İster emekli olun, ister çalışan olun, ister ev hanımı olun da bir şeyler yapıyorsunuz. Hiç fark etmiyor canlar inanın samimi söylüyorum sizlere sürprizli gelecek bir şeyler var sizlere. Sürpriz bir şeyler gelecek size maddi olarak ya beklemediğiniz bir anda bir miras olabilir. ...hiç beklemediğiniz anda bir şans oyunu olabilir... ...küçük çaplı da olsa... ...bir ikramiye çıkabilir... ...bir yerde alacağınız bir hak hukuk vardır sevgili arkadaşlar... ...gerçekten inanılır gibi de böyle bir... ...bir sürpriz gelecek... ...bir sürpriz bir şeyler gelecek sizin... ...cuzlanınıza diyelim... ...tamam... ...hadi bakalım çok güzel... ...genel oğlaklara söylüyorum bunu... ...Eylül ayı içerisinde küçük de olsa büyük de olsa... ...iki tane küçük atınız çıkmış... ...yalnız at biraz aşağıda kalmış canlar ama şöyle söyleyeyim canavar gibi derler bizde öyle uyuz çıkmamış yani biraz küçük ama üst üste çıkmış atlar resmen burada ama canavar gibiler yani tam koşuya hazır vaziyettiler koşa koşa gelecekler size hiç merak etmeyin iş hayatına gelince iş hayatında sevgili oğlaklarım ben her zaman söylerim oğlak çalışkandır başarılıdır gerçekten becerikli bir insandır on parmağında on marifet vardır oğlağın çünkü tanıdığım oğlaklar var. Kızım da oğlak. Oradan biliyorum. Sevgili arkadaşlar iş hayatınızda çalışan oğlaklarımız bayağı bir mücadele bekliyor sizi. Mücadele edeceksiniz. Kendinizi ispatlama mücadelesi patronunuz var. Örneğin öyle farz edelim. Patronunuzun gözüne girmek için, terfi alabilmek için, zam alabilmek için ya da kendi işinizi yapıyorsunuz da rakiplerinize karşı... Bir gömlek aşağıda olmamak için tabiri caizse böyle bir mücadele bir koşuşturma içinde olacaksınız bu bir. İkincisi iş hayatınızla alakalı çok çok çok fırsatlar elinize geçecek. Hem maddi alanda sürprizli gelişmeleriniz olacak sevgili oğlaklar. Hem de iş alanında hakikaten çok fırsatlar elinize geçecek. Harika o süper tamam. Çok güzel. Küslerinizde barışlar da var. Sürprizli haberler de gelecek size. Sürpriz üstüne sürpriz. Haberler alacaksınız sevgili oğlakçıklarım. Yalnız da bazı yerlerde yıkımlar çıkmış. Şimdi eğri oturup doğru konuşacağız. Sevgili oğlakçıklarım. İlişkisi devam eden oğlaklarımız da olmuş bu. Çabuğumda alayım elime. Sevgili arkadaşlarım. Burada bir miktar yıkımlar çıkmış. Yani kavgalar gürültüler biraz itişmeler ve arkayı dönmeler yani sevgililerde evlilerde değil evlilerin dördü mükemmel çıkmış sevgililerde biraz bir yıkım durumları görülüyor bazılarında ama hepsinde değil bir yüzde otuzunda bu görülüyor eylül ayı içerisinde ama merak etmeyin tekrarında bir süre sonra barışınız var sizin bir süre sonra barışacaksınız canlar yine de kopamayacaksınız siz birbirinizden Sağlığınıza gelince sağlık olarak 3 insandan biri biraz yalancı bir şekilde hasta çıkmış bakın çok ilginç yalancı bir şekilde hasta çıkmış İki tanesi turp gibi şu turp gibi olan arkadaşlarımıza ben şöyle söylemek istiyorum lütfen kendinize güvenin buradaki açılımım diyor ki oğlak burcu ikisine söylüyorum yalancıya geleceğim şimdi yalancıya geleceğim diyor ki buradaki açılımım sağlık açısından korku duyma diyor yürekli ol Bedenine, bünyene, kendine güven diyor. Bakın buradaki açılımın enerji bunu söylüyor. Oğlak Burcu Eylül ayı içerisinde lütfen kendine güvensin diyor. Ben hastayım, benim işim bitti. Tamam ben ay mikrobu kaptım. Böyle bir korku içine girmesin, kendisine güvensin diyor. Bu bir. İkincisi, üç insandan ikisi mükemmel çıkmış. Biri yalancı hasta çıkmış. Bu çok tuhaf çünkü arkasına hafif dönmüş. Gülümsüyor illegal kartımız gibi. Evet gülümsüyor. Yanlış anlamayın canlar affınıza sığınıyorum. Bakın ya sizlerden bir şeyler kopartmak için bazılarınız yanlış anlamayın bazı yakınlarınız size yalanlar söyleyebilir. İşte ben hastayım ameliyat olmam lazım İşte bana şu kadar şu lazım gibi affınıza sığınıyorum canlar Yalancı hasta çıkmış çünkü. Bunu söylemek durumundayım. Ya bunu yapacak size lütfen ya da gerçekten de yakınınız hasta ameliyat olacak veya oldu. İspiyonladığım için affınıza sığınıyorum. Karşı tarafında affına sığınıyorum. Üzgünüm gördüğümü de söylemek durumundayım. Alkol sigara gibi bıraktım diyebilir. Ya ben onu ameliyat öncesi bıraktım gibi iki yalandan biriyle karşılaşacaksınız dediğim gibi kişi hasta değil hastayım ben ameliyat olacağım bana yardım et İşte benim şu kadar şuna ihtiyacım var gibi yalanlarla gelecek size çünkü yalan hastalık çıkmış ya da kötü alışkanlığımı ben bıraktım ben alkol sigara kullanmıyorum yalanları size uygun olacak öyle görülüyor onun dışında o yalanı bir kenara bırakacak olursak Sağlık olarak kendinize güvenin gayet iyisiniz enerjiye gelince geçmişin olumsuzluğu bitmiş enerjiniz gayet yerinde olacak Ailece mutluluk görülüyor enerjinizde sevgili arkadaşlarım çünkü bakın yollar ne kadar güzel ufak tepe kasıtlar mutlaka hayatımızda olacaktır şu nazarı da attığımız zaman günlük hayatımız olduğu gibi devam edecektir hiç merak etmeyin çok çok çok küçük çaplı da olsa balıklarımız çıkmış çok şanslar gelecek temiz kalplerde çıkmış barışlar var sizlerde hiç merak etmeyin bakın ne kadar güzel bir şey şeytanınızın yani şeytan derken düşmanınız yani düşman şeytan kılığında burada düşmanınızın da düşmanı var çok güzel bir şey düşman iki büklüm şeklinde çıkmış düşmanın üstüne de düşman çıkmış yani karşınızdaki düşmanlarınız da zayıf bir vaziyet alacak eylül ayı içerisinde sizle uğraşmayacaklar rahat olun kendi dertlerine düşecekler sizinki bakın bu tarafta tertemiz ee, benim oğlakçığım artık feraha doğru gitmeli tek kelime güzelliklere düşkünlük duyacaksınız nasıl diyeyim böyle bir şeylerin etkisi altında kalacaksınız siz de aynı hangi burcumuza geldi şu an hatırlamıyorum o da aynıydı hemen hemen cıvıl cıvıl hissedecek benim sevgili oğlakçıklarım kendilerini Boşanmalara gelince sevgili arkadaşlarım boşanmanıza gelince boşanmalarda şimdi benim oğlakçığım sevgili oğlakçığım boşanmak istemeyen oğlağım da var boşanmak isteyen oğlakçığım da var. Şimdi bu her ikisi de var ama boşanmak isteyen oğlak arkadaşımın karşı partneri son derece pişman son derece mahcup ben hatalıyım diyor ben oğlağı. Ya aldattı, ya yalanlar söyledi, ya şiddet uyguladı. Ne yaptı bunu tabi siz biliyorsunuz canlar. Boşanmak isteyen oğlak kardeşime söylüyorum. Karşınızdaki partner boşanmak istemiyor. Hataları var. Evet diyor hata yaptım, pişmanım ama mahcubum, utanıyorum. Ben beni affet diyemiyorum diyor. O kadar buruk çıkmış ki bir de böyle de bir şey var. Mahkemeniz devam ediyor ona göre sevgili arkadaşlarım boşanmak istemiyor o insan hatasını kabul ediyor boşanmak isteyen oğlak karşı partnerin aynen öyle evet sevgili arkadaşlarım onun dışında güzel gayet güzel süper sürprizli paralar gelecek ellerinize ikiz bebek bekleyen oğlaklarımız var tertemiz bebeklerinizi kucağınıza alacaksınız sevgili arkadaşlarım adında yine o bayağı da t harfi çıkmış y harfi v harfi olanlar biraz daha küçükleri çıkmış a harfi olan sevgili arkadaşlarım çok güzel sürprizli haberler alacaksınız sürprizli paralar elinize geçecek k harfi olanlar çok güzel harika çıkmış onun dışında biraz daha küçük küçük harfler var ama canlar göremiyorum onu f harfi e harfi yani hangi harf tam olarak da kestiremiyorum çok çok çok küçük çıkmış küçük küçük balıklar sürprizli tertemiz yollardan paralarınız gelecek sizlerin Evet sevgili arkadaşlarım güzel, harika, her şeyiniz çok güzel. Sağlık olarak kendinize güven duyuyorsunuz. Tamam eşler de güzel görülüyor, çok güzel, evlilikleriniz güzel. Yalnız dediğim gibi Eylül ayı içerisinde sürprizler bekliyor sizi. Maddi alanda sürprizler bekleyecek. Küçük çaplı da olsa, büyük çaplı da olsa sürprizler gelecek sizlere. Lütfen karamsar düşünmüyoruz canlar bakın sizde de hala karamsar olan arkadaşlarım var yollardan belli zaten bakın yollarınız tam olarak aydınlanmamış maddi manevi ya da şeytanlarla düşmanlarla alakalı sıkıntılar bunlar şu karamsarlığı önce bir atalım bakın inmiyor aşağıya sallamaya çalışıyorum inmiyor sevgili oğlak burcunun güzelleri görüyorsunuz bakın Murat ağaçlarınızı körü önüne körüklemeyin Sevgili arkadaşlarım adında L harfi olan U harfi T harfi olan Y harfi olan arkadaşlarım aslında sizler bakın sizler ne güzel murada gidiyormuştunuz. Sizler murada giderken düşmanlarınız sevgili arkadaşlarım size sırt dönmüşler yardım etmemişler iki kişi size sırt dönmüş maddi alanda sıkışıklık yaşamışsınız manevi alanda sıkıntılar yaşamışsınız iki kişi size sırt dönmüş elinizden tutmamış, yardım etmemesi sonucu içiniz kararmış sizin. Oysaki siz murada gidiyormuşsunuz. Az önceki saydığım harfler sevgili arkadaşlarım, hatta i harfi de var içinde. Bu insanlar içlerini karartıyorlar. Karartmaları sonucu ne yapıyor? Murat ağaçlarınızın üstüne sis perdesi çöküyor. Bakın işte görülmüyor, görüyor musunuz? Alt kısım görülüyor. Çok az uçları görülüyor. Orta kısım yok. Karşıda sis çökmüş. Ne bu? Karamsarlık. İçimiz kalbimiz kararmış ya. Umudu kesmişiz. Böyle bir şey yok. Cık cık. Arkasını dönenlere onları saymıyoruz. Tamam. Onlar sizin içinizi karartmış. Hayallerinizi yıkmış. Size verilmesi gereken ama maddi ama manevi hakkınız neyse onu size vermekten vazgeçmişler, engel olmuşlar. Siz perdesi üstünüze çökmüş. Şimdi oh. Ellerini arkalarına bağlamış bakın. Çıkıp gitme derdindeler. Çıkıp gitme derdindeler. Siz kalmışsınız karanlığın içinde bu haftaki arkadaşlarım. Cık cık. Oysaki ramak kalmış adında F harfi olan arkadaşım da aynı şekliyle vallahi öldüm, bittim, gittim ben diyor bakın burada boydan boya yatmış. Olmaz. Oysaki şu kısma baktığınızda evlilikler Aman Allah'ım banklarda oturanlar çoluk çocuk mutluluk peşinde bakın çocuklar emekliyor ya sıkıntıları atmışlar olgun bir şekilde akıllı bir şekilde yapmışlar bunu sevgili arkadaşlarım atın şu sıkıntıları atın adında M harfi olan arkadaşım niye ters düz oldun niçin hayattan umudunu kestin bay veya bayansın kesme Umudunu sakın kesme. Biraz senin üstüne fazla gelmişler. Adında M harfi olan arkadaşım. Üstüne çok fazla gelmişler. Kalbin kırılmış. Şok yaşamışsın. Artık sende öyle bir bıkkınlık haline gelmiş ki. Harfin dahi öyle ters dönmüş. Üstüne bir ton ya borç yıktılar. Ya elinde olanları aldılar. Ya sevdiğinden seni ayırdılar. Biraz karanlık içinde kalmışsın. Ama akıllı olursan. Sistematik çalışırsan ya böyle gitme güzel kardeşim böyle gitme bak burada engel var şöyle kıvrılıver balık gibi ya bak şöyle kıvrılırsan yolun açık bak m harfini görüyor musun ters bir şekilde karanlığın tonlarca yük üstünde şöyle kıvrılıyorsun tamam yırttığının resmidir ya işaretler bize bir şey gösteriyor kardeşim ya Niye burada böyle duruyorsun? Tonlarca ağırlık üstünde inmiyor aşağıya? Cık, olmaz. Onlar geçmişten gelen şeyler. Tamam artık. Bak kader. Burada yavaş yavaş yolu açmış. Kafanı kullanıyor. Kafanı kafanı kullan. Şuradan çık, çevril, dön. Herkes için aynı şey geçerli. Sevgili arkadaşlarım, herkes için. Akıllı olacaksın ya. Göz var, nizam var. Burası olmuyor mu? Şöyle kıvrılı vereceksin. Böyle dönü vereceksin nerede boşluk oraya girivereceksin <gülüyor> bu iş budur canlar ben yığıntının altında duracağım canım yani genel olarak söylüyorum canlar bakın murada gidenleri görün umutsuz olanların halini görün karamsarlık yok evrene de güveniyorsunuz kendinize de güveneceksiniz tamam mı hadi bakalım benim sevgili yaylarım ama maddi alanda çok güzel sürprizler geliyor sizlere benim sevgili pardon oğlakcıklarım yay mı dedim ben Evet sizden önceydi değil mi yaylar canlarım benim buyurun size gelen destenin altı haberler geliyor sürprizli teklifler geliyor efendim yardım görmek demektir evlenmek demektir ben bütün burçlarımıza buradaki destenin altını göstermişimdir güzel haberler sürprizler geliyor ya daha ne olsun ateşlerden bakın sizlerin kartı bu ah benim pardon yay değilsiniz oğlaksınız ya siz değil mi? Vallahi arkadaşlar ben burayı bir oturuyorum koçtan giriyorum balıktan çıkıyorum öyle her gün bir tane çekmiyorum 12'sini birden çekiyorum o yüzden balığa bakarken aklım koçta kalıyor raffınıza sığınıyorum canlarım oğlakçıklarım benim 12'sini birden çekerken az önceki burcun etkisi altında kalıyorum evet sevgili oğlaklarımın önce iş hayatını açalım evet sizin olan sizin bakın sürprizler geliyor sürpriz demektir gördünüz mü maddi alanda ah benim oğlakçığım kendimizi kısıtlı tutuklu hissetmeyelim sevgili arkadaşlarım bakın dengeleri şans, şansa doğru gideceksiniz şansa şansa doğru gidiyorsunuz dünya kadar mutluluk sizi bekliyor mutlaka bir badire atlatacağız ki o hale geleceğiz canlar Tamam yardım göreceksiniz. Çünkü geçmişin olumsuzluğu bitiyor. Gördünüz mü sağlığınızı? Geçmişin olumsuzluğu, korkuları bitiyor. Artık tamam korku yok. Güveneceksin. Kendine güveneceksin. Evrene güveneceksin. Bünyene güveneceksin diyor buradaki işaretler. Sevgili Oğlak Burcu arkadaşlarıma yardımlar göreceksiniz. Ama doktorlarınızdan, ama yakınlarınızdan, ama sizi seven insanlardan buyurun sağlığınız konusunda karamsarlığı olumsuzluğu yıkıyorsunuz yardımlar görüyorsunuz sağlık süper canlar sağlık süper dediğim gibi bir tane yalancı çıkmış onun da yakasını açığa vermek istemezdim ama işim gereği bunu söylemek durumundayım canlarım benim şimdi gördüğünüz gibi aşk hayatınızda 5 kişiden 4'ü süper çıkmış biri ağlar vaziyette çıkmış yani evli çiftlerimizden sevgili oğlakçıklarım işte onlar bunlar gördüğünüz gibi kalp kırgınlıkları var kısıtlı tutuklu bir yere kıpırdayamıyor bir şeyle rastkıya almış ama şans bir şekilde bakın dengeler kurulacak bu dinlenmenin ardından sıkıntı içinde aşk hayatında sıkıntı duyan arkadaşlarım ilişkisiniz ilişkiniz devam ediyor olabilir eks olabilirsiniz hiç fark etmiyor bakın bazı şeyleri rastkıya alın şöyle bir dinlenmeye çekilin Dinlenmeye çekilmenin ardından dengeyi kuracaksınız. Dengenin kurulması da ne diyor? Şansa doğru gideceksin. Bak güneş diyor yüzünü gösterdi. Artık dünya kadar mutluluğa gideceksin diyor. Demek oluyor ki böyle bir miktarcık ilişkisinde sıkıntı çeken arkadaşlarım biraz sabır, bir şeyleri şöyle bir askıya alalım. Şöyle bir dinleyelim, kendimizi dinleyelim. Ruhumuz dinlensin, aklımız dinlensin değil mi? Bedenen dinlenelim ki sağlıklı karar alabilirim ne demişler öfkeyle kalkan zararıyla otururmuş değil mi canlar şöyle sakin sakin ondan sonra dünya kadar mutluluk sizlerin olacaktır doğru yoldan gittiğinizde söyler dünya kartı gelelim maddi alana maddi alanda korkusu olan arkadaşlarım var evet oğlak burcu özellikle çalışanlarda kendini ispatlama durumundalar patronlarına ortaklarına çalışanlarına bir şekilde mücadele içinde çıkmışlar ama hiç merak etmeyin çok fırsatlar elinize geçecek sevgili arkadaşlar bakın sürprizli gelişmeler var küçük çaplı da olsa sizin olan sizlere gelecek maddi alan süper çıkmış. Aşk alanınız efendim %70 güzel çıkmış %30 biraz sıkıntılı olsun olabilir dört dörtlük yaşantı yok sağlıkla süper çıktı hiç merak etmeyin. Allah daim etsin diyorum. Canlarım benim sevgili oğlak arkadaşlarım. Bu açılımımızın efendim sonuna geldik. Tabi daha çok bitirmeden, meleğimizi unutmadan. Melek ne diyormuş şu açılımımıza. Buyurun sana yardım ediyoruz diyor. Ah benim oğlakçıklarım yalnız değilsin. Bunun farkına var ve biz meleklerine güven diyor. Daha ne olsun sürprizli gelişmeler. Dünya kadar mutluluk, evlilik. Güzel haberler yardım görme. Ve melek diyor ki sana biz yardım ediyoruz diyor. İşte bu bitti. Bitti sevgili oğlakçıklarım benim. Efendim bu açılımımızın sonuna geldik sevgili oğlak arkadaşlarım. Bu açılımımı beğendiyseniz beğeni butonuna basmanızı rica ediyorum. Abone olmayan arkadaşlarım var ise abone olurlarsa kitlemiz daha çok genişleyecektir. Açılımlarım tüm hızıyla devam edecektir. Bir sonraki açılımlarımda.